Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili Boğalar. Sizin için e, önemli bir yıla giriş yaptınız çünkü Kuzey Ay düğümü burcunuzda seyir halinde ve geçtiğimiz ay e, burcunuzda bir güneş tutulması yaşandı. Tutulmalar döngüsünü Nisan ayı itibariyle başlatmış olduk. Şimdi ise bu ay e, tam karşınıza bir ay tutulması meydana gelecek. O nedenle pür dikkat beni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sizin için gerçekten değişim rüzgarları artık kapıyı çalmaya başladı sevgili boğalar. Videoya geçmeden önce bana desteklerini göstermek isteyen arkadaşlar olursa, kanalıma abone olurlarsa ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. ve Böylece yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Bakalım Mayıs ayında siz sevgili boğa burçlarını neler bekliyor. 1 Mayıs tarihinde Venüs, Jüpiter kavuşacak. 27 derece balık burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Bu kavuşuma baktığımız zaman aslında balık burcunun son derecelerinin ne kadar önemli bir şekilde Etkileşim halinde olduğunu görüyoruz Geçtiğimiz ayda çünkü çok az rastlanan Bir kavuşum meydana gelmişti Yine balık burcunun 23 derecesinde Jüpiter ve Neptün kavuşmuştu Yine benzer dereceler tetiklenecek ve Venüs'ün de buraya eşlik edişi aslında ilahi şans, ilahi kısmet mekanizmasını çok doğru bir şekilde çalıştıracak gözüküyor. Buradan sizin haritanızın 11. evinde çalışacak bir etkileşim ve aynı zamanda 1 Mayıs'ta Venüs ve Plüto arasında da güzel bir etkileşim var. Buna da baktığımız zaman... Dokuzuncu evinde desteğini arkamızda hissediyoruz. Özellikle kariyerinizle alakalı yeni projeleriniz, yeni planlarınız varsa işinizi büyütmek, yükseltmek, daha geniş bir çevreye işinizi duyurmak, belki sosyal medya üzerinden tanıtımlarınızı yapmak, belki yurt dışına açılmak, belki akademik kariyer hayatınıza devam etmek gibi gündemleriniz varsa bu konuda hayallerinizi gerçekleştirmek adına güzel fırsatlarla karşılaşacağınız, büyük paralar kazanmak, büyük hayaller gerçekleştirmek, daha geniş kitlelere hitap etmek adına çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritanızın dereceleri de destekleniyorsa sevgili Boğa burçları. 2 Mayıs tarihinde e, bizim aşk ve ilişkiler gezegenimiz ve sizin de yönetici gezegeniniz Venüs Koç burcu geçişine başlayacak. Tabii Venüs Burcunda biraz e, direkttir ve çok da rahat etmez esasında ama sizin haritanızın 12. evine yerleşmesi özellikle. E, burada e, içinizde o bastırdığınız duygularınızı, güzellik ihtiyacınızı, estetik arzunuzu, belki arkanızdan dönen işleri, e, sizden e, gizlice hoşlanan kişileri veya sizi, sizin gizlice hoşlandığınız kişileri ortaya çıkaracaktır. Ee, biraz tasarım ve sanatsal çalışmalar ve bu konularda girişimde bulunmak adına güzel bir süreç aslında. Özellikle e, hayatınızda gizlilik e, arz eden durumlar ortaya çıkabilir. E, veya asırlarınız varsa bu dönemde meydana çıkabilir. Dikkatli olmakta yine fayda olacaktır. E, kime hangi derdimizi açmamız gerektiği konusunda. 4 Mayıs tarihinde Jüpiter'in plütoyla ve Mars'ın Uranüs ile çok güzel kontakları var yine balık burcu yani 11 ev alanınız tetikleniyor aynı zamanda birinci evden ve yine dokuzuncu evden de destekler sunuluyor Burada baktığımızda bir hayaliniz gerçekleşiyor sanki boğa burçları Uzunca bir zamandır düşündüğünüz bir hayaliniz olabilir. Terfi bekliyorsunuzdur, yükselmek istiyorsunuzdur, hayallerinizi, hedeflerinizi yoluna koymak istiyorsunuzdur, büyük paralar kazanmak istiyorsunuzdur, büyük bir çevreye girmek istiyorsunuzdur. Belki kalabalıklar ve kitleler için bir takım hayalleriniz vardır. Bunlarla ilintili olarak aslında geçtiğimiz senelerde, ee, hayata karşı bakış açınızı değiştirdiğiniz için vizyonunuzu değiştirdiğiniz için bazı takıntılarınızdan ve inatçılık ettiğiniz konulardan sıyrıldığınız için e, bu bakış açısıyla beraber aslında kapınıza e, bazı fırsatlar da geliyor gözüküyor e, Tabii bunları değerlendirmek size kalmış özellikle 5 Mayıs tarihinde de burcunuzun 14 derecesinde güneş uranüs kavuşacak yani parlak bir fikir aklınıza gelebilir eee çok ilginç düşünceler karşınıza çıkabilir. Yani bir şekilde kendi farkınızı ortaya koyarak aslında fırsatı getireceksiniz gibi gözüküyor. Burada herkes sizi desteklemeyebilir veya toplumun normlarına çok uygun geçişler de olmayabilir bunlar ama netice itibariyle sizin o özgürleştiğiniz alanlar size yeni fırsatlar sağlayacak gözükmekte. Tabii ki kişisel hayatınıza göre... ...gündemler değişim gösterecektir... ...ve derecelerde önemlidir biliyorsunuz. 10 Mayıs tarihinde... ...Merkür Retrosu başlıyor. 4 derece İkizler Burcu'nda. Sizin ikinci evinizde başlayacak bu retro hareket. Özellikle parasal konular... Gündeme gelebilir harcamalar, şöyle bir neyi, neye ne kadar harcıyoruz, bir bütçe değerlendirmesi yapalım ee, veya e, alışverişlerimize nasıl yön veriyoruz, kazançlarımız ne alemde bunları değerlendirebilirsiniz. E, bu dönemde çok fazla harcama yapmanızı tavsiye etmeyeceğim. E, memnun kalmayabilirsiniz aldığınız üründen. E, ikinci evden Merkür Retrosu geçerken. Ve 11 Mayıs tarihine geldiğimizde önemli bir etkileşim nedir? Jüpiter Koç Burcu geçişine başlıyor. Biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar ilerliyor. Ee, geçtiğimiz süreçte balık burcundaydı. Aslında e, tekrar retro hareketiyle beraber yıl sonuna doğru balık burcuna dönecek. Ama birkaç aylık süreçte e, koç burcu transitine birkaç dereceyle şahitlik edeceğiz. E, yani bir nevi 2023'ün fragmanı niteliğinde. E, Jüpiter'in koç burcu geçişine dair ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum zaten. Burada daha kısaca değinecek olursak, Jüpiter'in Koç Burcuna ve 12. Yerinize geçmesi sizi ruhsal anlamda ciddi bir şekilde büyütecek sevgili Boğa burçlarım. İçinizdeki gücü, azmi, cesareti, motivasyonu bulmaya başlayacaksınız. İlahi sistemle, maneviyatla olan bağlantınız daha çok artabilir. Gönüllü işlerde daha çok zaman harcayabilirsiniz. Sanki belli bir doyum noktasına ulaşıyorsunuz hayalleriniz noktasında ve akabinde de bunları insanlarla paylaşmaya başlıyorsunuz. Yani biraz da manevi doyum zamanına geçeceğiniz bir süreç olacaktır. Çünkü maddi anlamda birçok boğa burcunun her ne kadar dünya koşulları sert olsa da doyuma ulaşacağını düşünüyorum açıkçası bu sene itibariyle. Evet, 16 Mayıs tarihine geldiğimizde Akrep Burcu'nda tam bir ay tutulmamız var. 25 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek. Ee, sizin 7. evinizde, e, tabii ki Güneş de 1. evinizde biliyorsunuz ay tutulmaları e, büyük etkisi olan, büyük manyetizması olan e, dolunaylar e, aylar. duygusal iniş çıkışlar normaldir. Çünkü ay ve Güneş karşı karşıya geliyor, bir çekim alanı oluşturuyorlar. Ee, ve sizin haritanızın tabii ki 1 ve 7 aksı hareketli olacağı için özellikle ikili ilişkiler partneriniz, evliliğiniz, varsa ortaklığınız, danışmanlık hizmeti aldığınız kişiler, davalarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz alanında aktif olacak. Burada ikili ilişkilerde özellikle partnerden yana gelen bazı sorunlar, sıkıntılar veya değişimlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Tabi sallantıda olan ilişkiler ya resetlenecek ya da bitecektir. Veya yeni ilişkiler başlayacaktır bu sallantıyla birlikte. Burada ilişkiler alanında özgürleşmeniz gereken karmik birliktelikler, ortaklıklar da olabilir. Veya sizin bakış açınız karmik olabilir. Bunlarla da yüzleştiğiniz bir süreç olacaktır. İlişkilerinizi elden geçiriyorsunuz. Kendi değerinizi ve kendi benliğinizi ilişkide var etmenin peşindesiniz aslında 2022 senesi boyunca. E bu da haliyle bazen zorlanmalar getirecektir. Şartlara ne kadar adapte olabildiğiniz, ne kadar esneklik sağlayabildiğinize göre değişkenlik gösterecek bir ilişki dinamiği sağlanacaktır. 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşuyor. 24 derece balık burcunda. İşte bu kavuşum tam da 12 Nisan'daki jüpiter Neptün kavuşumuyla aynı dereceleri tedikliyor. Özellikle Nisan ortasında... Haritanız belli etkiler aldıysa, hayatınızda önemli değişimler ortaya çıkmaya başladıysa ama bununla ne yapacağınızı bilemediyseniz, işte artık bununla ne yapacağınızı bilmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Çünkü size gökyüzü harekete geç diyor. Hayallerinin peşinden koşmak için sana bir takım fırsatlar sunduk ama sen de bir adım atmalısın. Sen de istediğini göstermelisin. Artık bu atalet halinden çıkmalısın diyor. Bu konuda belki bir dostunuzun, bir arkadaşınızın da desteğini görebilirsiniz. Yani aksiyon alma noktasında çok güzel motivasyonlar sağlanacaktır sevgili Boğa burçları. Artık bu şans etkileşimleri değerlendirmek gerekiyor 19-20 Mayıs günleri özel ve destekleyici Güneş'in pülü Merkür Merkür'ün jüpiterle güzel etkileri var maddi anlamda güzel fırsatlar yine bugünlerde karşınıza çıkabilir 21 Mayıs tarihinde Güneş burcunuzdan çıkıyor ve İkizler burcuna yerleşiyor demek ki önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha çok parasal konular bütçe dengesi sahip olunanlar sahip olunmak istenenler üzerine odaklanacaktır Yine e, 23-24 Mayıs günleri oldukça özel, çok destekleyici görünümler var. Özellikle e, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan e, destek görebileceğiniz hayalleriniz için, yapmak istediğiniz harcamalar için, e, maddi anlamda da bir takım e, krediler oluşturabileceğiniz e, güzel görünümler var ve sezgileriniz de sizi e, doğru yönlendirecektir. 25 Mayıs'a geldiğimizde Mars'ın e, balık burcundaki transite tamamlanıyor ve Mars koç burcuna geçiyor. İşte e, bu biraz sıkıntılı bir transit olabilir. Her ne kadar Mars koç burcunda güçlü de olsa. E, siz bunu 12. elde yaşayacağınız için çok yoğun bir enerji olacaktır üstünüzde. Ama bu enerjiyi doğru bir şekilde fiziksel dünyaya aktarmakta zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden ben Mars'ın Koç burcu transiti esnasında bol, bol ruhsal çalışma yapmanızı, hem spiritüel anlamda, hem manevi anlamda, hem de fiziksel anlamda aktif olmanızı tavsiye edeceğim. Spora başlayabilirsiniz, meditasyona başlayabilirsiniz, yogaya başlayabilirsiniz, pilatese başlayabilirsiniz ama bir şekilde hem zihninizi hem de vücudunuzu o içinizdeki öfke ve yoğunluğu azaltacak aktivitelerde bulunmanız çok fayda sağlayacaktır. Ama aynı zamanda tabi Mars'ın bu geçişi yeni girişimleriniz için cesaret gerektiren, atılım gücünüzü ortaya çıkaran destekleyici görünümleri de tetikleyecektir. Yani sadece kötü yorumlamak da doğru olmaz. E, 27 Mayıs'ta Venüs pürüt okaramız var. Biraz sert. İkili ilişkiler noktasında ve harcamalar noktasında temkinli olunması gerekiyor. 28 Mayıs tarihinde Venüs e, artık burcunuza geçiyor. Ve güzelleşmeye başlıyorsunuz. Daha yakışıklı olmaya başlıyorsunuz sevgili boğalar. Artık kendinize bakmaya başlıyorsunuz. Hayatınızı güzelleştirmek istiyorsunuz. Hayatınıza keyifli e, detaylar ve nüanslar katmak istiyorsunuz. Maddi anlamda da daha rahatlayacağınız. E, biraz daha kendim için uğraşayım ve diyeceğiniz bir süreç Mayıs sonu itibariyle başlıyor olacak. Ve 30 Mayıs tarihinde ikizler Burcu'nun 8 derecesinde bir yeni ayımız var. Sizin ikinci evinizde yeni maddi olanaklar, kapılar, gelirler Belki önemli ve güzel harcamalar söz konusu olacaktır. Maddi anlamda gerçekten çok rahat bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Diğer burçları kıskandıracak biçimde. Lütfen değerlendirin bu seneyi derim. Belki bazılarınız diyecektir "Nerede" diye ama biraz da tabii ki okumak gerekiyor. Farklı bakış açılarına sahip olmak gerekiyor. Basma kalıp düşüncelerle ilerlemememiz gerekiyor. Uranüs burcunuzdan geçerken size biraz daha marjinal olmayı tavsiye ediyor. E, bu gözle bakın çevrenize derim. Ve lütfen harekete geçin e, sevgili boğalar. Evet e, Mayıs ayı yorumları bu şekildeydi. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, bol paralı bir ay diliyorum sizlere. E, lütfen yorumlarda paylaşın e, bu ay karşınıza çıkan detayları. Ve Nisan ayında yaşadıklarınızı bilhassa. E, kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız daha da mutlu olurum ve yorumlarınızı paylaşırsanız. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoroloje hesabı veya opikusastoroloje.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.